Merhaba, bugün size maskelerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Koronavirüs hayatımıza girdikten sonra maskeler de hayatımıza girdi. Koronavirüs salgını başladıktan sonra çok fazla maske ihtiyacı olduğu için tıbbi özellikli maske dışında bez maske olarak ikinci bir form daha Sağlık Bakanlığı izin verdi. Bu formun özelliği iki katman bez, ortada bir koruyucu tabaka olarak üretilmesi planlanmıştı. Şimdi bizim kullandığımız bu maskelerin ne kadar güvenilir olduğunu belirlemek için birkaç tane maske örneği için getirdim. Şimdi size üç tane maskenin nasıl değerlendirilebileceğini bu maskeler ne kadar korur ne kadar korumaz örnek üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi bildiğimiz bir maske Standart piyasada bulduğumuz ucuz maske. Üç tabakadan oluşuyor maskeler. iki tane dış tabaka. Ortada üçüncü bir tabaka. Şimdi dış tabaka tekstil ürünü bir bez parçası. Böyle gergin ve kesilmiyor. Yırtılmıyor. Diğer dış kısım da yine benzer. Tela da diyebilirsiniz tekstil ürünü. Orta kısım Asıl bizim koruyucu dediğimiz tabaka bu tabaka. Burada gördüğünüz gibi aynı özellikte bir e, materyal var. Tekstil ürünü bir materyal. Şu koruyucu tabaka özelliği olmayan diğerleriyle aynı özellikle bir e, maske yapısı. Bu maskenin koruyuculuğu oranı çok düşük. Başka bir maske. Bunu da sık görüyoruz. Bu tarz maskeleri de. İşte bunun da dış tabakası, şu yeşil tabaka. Bakın bu da gergin ve kopmayan tekstil ürünü bir yapı. Diğer kısım, arka kısım yine aynı. Orta kısım da aynı özellikle. Ve yırtılırken bakın zor yırtılıyor. Ve mukavemeti var. Şimdi başka bir örnek dış kısım hepsinde aynı gördüğünüz gibi zor yaratılan ama esneyebilen bir tekstil ürünü bu maskenin arka tarafını gösteriyorum evet, burada aynı tekstil tela da diyebilirsiniz böyle bir ürün orta kısım işte asıl koruyucu denilen melt bond denilen e, bu maskenin Koronavirüsten korumasını sağlayan, dokuma olmayan bir ürün. Aradaki bez parçası, aradaki filtre tabakası bu. Doğru maske tipi böyle maskedir. Bu sizi bez maskenin özelliklerinden çok daha fazla koruyacak. Şimdi buradaki dokuya dikkat edin. Diğer maskelerin 3 tabakasında aynı doku vardı. Esnek ve kokmayan bir tabakayken bu kağıt gibi çok kolay bir şekilde parçalanabilen, gördüğünüz gibi kopan, pıt diye kopan, çok kolay kopan yapıda Mertbond denilen ara filtre. Asıl koronavirüse karşı bizi koruyan tabaka bu. Maskelerinizi alırken ya da evdeki maskelerinizi bu testi yaparak denetleyebilirsiniz ne kadar koruduğunu belirleyebilirsiniz. Diğer maskelerin de bir miktar koruyuculuğu var. Diğer maskelerin. diğer maskelerin. Ancak asıl istediğimiz koruma seviyesi Mertbon tabakasının olup olmamasına bağlı. Bunun da dokusu daha farklı. Bakın. Bu doku tele dokusu gibi. Bu doku daha şu doku daha, kağıdımızda özelliği olan bir doku. Maskelerle ilgili e, bu bilgileri vermek istedim. Tabii ki çocuklarımıza 2 yaşın altında önermiyoruz. 2 yaş üzerinde de çocuklarımızın maske takmasını e, öneriyoruz. Bu salgının biraz ilerlemesinde bu maskelerin koruyuculuk oranlarının düşük olması da e, etkili olabilir diye düşünüyorum. Halkımız maske takma konusunda çok duyarlı, bunu ben görüyorum. Ee, ancak doğru maske erişebiliyor muyuz? Bunun daha çok denetlenmesini, doğru maskelerle halkımızın e, buluşabilmesini istiyorum. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı güler <gülüyor>